Sevgili 8. sınıf öğrencileri, bugünkü Arapça dersimize fevaid rüyada Riyadati Sporun Faydaları isimli metinle başlıyoruz. Bu metni daha önceki videomuzda okumuştuk ama tekrar edip çünkü bununla ilgili sorular, alıştırmalar onun için hatırlamakta fayda var. Yekul Ömer ibn Abdülaziz, Aziz Pardon Ömer ibn-i Khattab radıyallahu Ömer ibn-i de Beşinci Raşit Halife olarak biliniyor sevgili çocuklar. Onun için Ömer ibn-i Abdelaziz dilimizden çıktı. Benim mezuniyet tezim. ilahiyat fakültesinde mezuniyet tezi olarak Ömer bin i Abdelaziz'i yapmıştım. Radiyallahu anhum. Ömer bin i Khattab radiyallahu anh'ım. Demiş ki Allimu evladakum. Çocuklarınıza öğretiniz. Allimu allim. Allime Çocuklarınıza öğretiniz. Evladakum çocuklarınıza nedir? Es-sibahate yüzmeyi sebehe yesbehu isbeh mesbeh yüzme havuzu ve rimaayete atıcılığı yani okçuluğu ve rükübel khayri ve ata binmeyi demek ki çocuklarınıza yüzmeyi okçuluğu, atıcılığı ve ata binmeyi öğretiniz. Bu nerede rivayet edilmiş? Sa'id Ibn Mansur Sünnelinde rivayet etmiş arkadaşlar. E, 2455 numaralı rivayet. Elfen ve Abu ve ve, ve Avatete fi musadedihi Abu Ata de rivayet etmiş bu 5 تقسيم 456 yani 5. cilt 456. rivayet. Er spor mufidatun faydalıdır. Ne için? Li cismi insan cismi için, insan bedeni için faydalıdır ve khaasaten ve özellikle aynı deme esnasında numarisuha yaptığımızda bir şeklin emin. sürekli metotlu bir şekilde yaptığı özellikle diyor spor insan cismi için faydalıdır özellikle ve khaasaten khaasaten nedir عندما numaar بشكل şeklin بشكل bir şeklin dein deim daim, sürekli bir şekilde vaminhem mi hazihilva de bu faydaların en önemlerindendir nedir bir bu et takıl ziyadetil veli kurtulmak من ziyadetil veni ziyade artı fazla El kilo. Fazla kilolardan kurtulmak. Sporun birinci faydası, en önemli faydası. Ve <gülüyor> bu, kabul edilir. Min ehemmil <gülüyor> fevâide faydaların en önemlilerinden kabul edilir. Ettehallus min ziyadetil vezdi. Yani çağımız obezite çağı sevgili çocuklar. Aşırı kilo. Aşırı kiloda her belanın başıdır. Her sıkıntının sebebidir. İki, El maddetü saniyeti Nuhâ tuhafizu ala selametil cismi Bedenin sağlığını korur. Tuhafizu muhafaza eder. Ala selametil cismi vücudun, bedenin selametini muhafaza eder. Vuteqavvil izame ve kemikleri güçlendirir. Kavva yukavvi kuvvet. El izame kemikler kemikleri güçlendirir. El madde üçüncü madde tukav fi kudret el insani insanın gücünü artırır al kıyami yerine getirme noktasında bil vacibetil yumiye. Günlük işleri günlük ödevleri yerine getirme noktasında insana güç verir, kudretini artırır. Ha, bunu bir tekrarlamış oldu el vahdat 5. Nüte, el i rabiye 4. Alıştırma. İstemeli esileti, sorular dinle. el gelen soruları dinle. Vusumma ecip anhe sonra onlara cevap ver. Hasben nasi, parçaya göre. Me-Mavdu'un nasi? Me-Mavdu'un nasi? Parçanın konusu nedir? Mevdu'un nasi? Ehemmiyetü riyalatı.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 sürekli bir şekilde yaptığımız zaman tekûnur riyâdatı mufîdetün li cismil insân indeme numârisuhe yaptığımız esnada bir şeklin daimin sürekli bir şekilde ya kırk yılda bir yapmak değil de işte her gün ya da iki güne bir ya da üç güne bir ama sürekli bir plan dahilinde yaptığımız onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ne buyuruyor arkadaşlar? Hayrül a'mal edvamuha ve in qalla. Ve men ler en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır. <tık> men qala'l kavle'l meşhur ri an yani riyadeti. Sporla ilgili ünlü sözü el kavle'l meşhur ünlü söz an yani riyadi spor hakkındaki ünlü sözü kim söyledi? Qala'l kavle'l meşhur. 3 Ana Riyadati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala te diyebilir Umar ibn al-Khattab al-qawl al-mashhur aw al-qawl al-mashhur an al-riyadati evet sıfat mevsuf al qawl al mashhur yani spor hakkındaki ünlü sözü Ömer ibn el-Khattab radiyallahu anhu al-su'al Mâhiyye fâidatul riyâdati? Mâhiyye fâidatul riyâdati? Sporun faydalası nedir? Elleti öyle fayda ki tu'teberu, kabul edilir, min ehem min fevâid. En önemli fayda olarak kabul edilen fayda hangisi? Nedir arkadaşlar? Fâidatul riyâdati leti tu'teberu min ehem min fevâid nedir? El-tâkallus min ziyâdetil vezni El-tâkallus el men ziyade etlendi, etkisiz kurtulma, men ziyade etlendi. Şirkil aşırı Soru beşinci, ne Fayıda ikinci ve üçüncü Fayda. Fayıda ikinci ve üçüncü Fayda. Fayıda ikinci ve üçüncü ikinci ve üçüncü Fayda. ikinci ve üçüncü Fayda. Fayıda ikinci ve ve Tuhafizu ala selametil gismi Ve tukavvi l'aizama Ve tukavvi kudretil insani bil Yani bu ikisini ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar Tekrar ediyoruz Ne diyor? Faidatü saniyeti Ve salliseti Ande mümarasatü riyazatı Tophuzu, sağlık üzerindeki etkileri, vücudunuzun sağlığını korur, kemikleri sağlığını korur, sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun sağlığını korur, vücudunuzun el beşinci günü tamamladı. Şimdi boşlukları doldurun. Şimdi boşlukları doldurun. Şimdi boşlukları tamamla el boşlukları gelen Şimdi yardım alarak bil boşlukları ve Suvar Yani kelimelerden ve boşlukları Yardım alarak boşlukları doldurun. Mesela boşlukları doldurun. Şimdi boşlukları gir Şimdi yaz doldurun. otur boşlukları Oturacağım ise ektubu yazacağım ise kulu gireceğim. Burada fiil-i başına sin harfi geliyor sevgili öğrenciler. Bu sin harfi yakın gelecek ifade eder. Yap, yapacağım. Yaz, yazacağım. Utkul, gir, seedkul, gireceğim. Yani bize emir verdikten sonra biz ne diyoruz? Yapacağım diyor. Evet, sin harfi önemli. fiili muzarinin başına gelir ve fiili muzarinin manasını yakın geleceğe çevirir. Yapacağım, edeceğim, geleceğim. <gülüyor> Naam. el müderrisü hoca diyor ki, iclis fi mekanike yerine otur ve tabi al ya Ahmed ve Maçı izle. Ahmet. Yerine otur ve maçı izle. Tâbi' Emri hazır. Eciliste şu arkadaşlar. O da o hazır. O zaman o ne diyor? Hadiriye üstes. Hazırım hocam. su, bakın. Fî meken, yerime oturacağım. Tamam hocam, yerime oturacağım. Bakın. İclis se eclis. Evet. İkinci, hoca ne diyor? Elinde kalem befter. O zaman diyor ki, hoca, Üktüp mülahazatıke Notlarını yaz, fi mübareti ya sami. Bu maç ile ilgili notlarını değerlendirmelerini yazıyor. Mula hazat, mula hazatike. tike. Mula hazatın not değerlendirme, düşünce. Ökütüp. Hazır ya ustaz, se ökütü inşallah. O zaman şöyle diyelim, şöyle. ona da şöyle Siz tabii evde defterinize yazacaksınız arkadaşlar. Tam bunu unutmayın. Burada da hoca diyor ki udkhul <gül> gir ila <gül> qaatiyir riyadet espor salına ya Selim Selim spor salına gir udkhul. Hazır ya udkhul o da peki hocam diyor oyun başlayınca maç başlayınca gireceğim diyor bak o zaman bunu buraya getirdik. o da buraya Evet. Maradona kura, udkul, dekale, yedkulu, udkul, böyle diyor, udkul, gir, nereye girecek? ile ka'at-i riyadati spor salonuna. Spor salonu, kaat salon demek. Spor salonuna, ya Selim. Selim, spor salonuna gir. Bu da, Hadi ya, hazır mı hocam, peki hocam? S-edkulu, gireceğim, indeme, esnada. Tebdeul lü'be, tü. Oyun, maç başladığı an gireceğim diyor. Evet. Burada se'yi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Fiilin uzarın başına geldiğinde cekcak yakın gelecek tabi. Öktüp se ektüp. Öktüp yaz se ektüp yazacağım. Eclis otur se eclis oturacağım. Ha. Sil Eşleştir diyor بين المجموعتين iki grup arasında kemafinsel misalde misal olduğu gibi iki grup arasında eşleştir. Yani resimle kelimenin arasında ne yapacağız? Eşleştir. Mesela kuratusselle basketbol arkadaşlar. Bakın eşleştirmiş. Musa ra'atun güreş eşleştirdik. Kuratut taireti arkadaşlar. Kuratul kademi diyelim eşleştirdik. Kuratul yedi Handball eşleştirdik. Küretü taireti şuraya voleybol eşleştirdik. Tekrar edecek olursak Küretü selle basketbol El musaraatü güreş Küretü taire voleybol küre kademi futbol Küretü liyet handball Evet Burada yavaş yavaş ve iṭlob minna al-kitab an nurattib al ya olduğu gibi diyor kelimeleri anlamlı cümle olarak kurun sıraya koyun ve sonra okuyun Tabi ben burada yapacağım. Siz de dediğim gibi evde arkadaşlar yazacaksınız. Bakın yazacaksınız. Unutmayın sevgili öğrenciler. Mufidetun faydalı. El insan insan. El riyadatu spor li sıhhati. Lı sıhhati. Sağlık için. O zaman diyormuş ki bakın. El riyadatu mufidetun li sıhhati l insani. Spor insan sağlığı için faydalıdır. Orada vakti ke, vaktini, el feragı boş, la takdi geçirme bil a'mal işlerle. O zaman diyoruz ki arkadaşlar burada, la takdi vakti ke, bil a'mal el fâriğati. La taqdi, vakti ke, bil a'mal el fâriğati. Yani la takdi vakti ke, bil a'mal el Vaktini boş işlerle geçirme. لأن الوقت سيف إن تقطعه يقطعك إن لم تقطعه eğer sen onu değerlendirmezsen o seni değerlendirir. Vakit kılıç gibidir sevgili öğrenciler. Evet. Ve cümletü sâlisah "بين arasında fi de da el takımlara takımlar takımlar, ettenehus çekişme, yarışma, el Musabakalarda cemiletün güzeldir. Yani musabakalarda gruplar arası çekişmeler güzeldir diyor. O zaman şöyle diyoruz ettene füsü çekişme fil musabakati musabakalarda beynel firaki takımlar arasında fil musabakati musabakalarda cemiletün güzeldir. Tekrar ediyoruz اَتْ تَنَافُسُ بَيْنَ الْفِرَحِ Takımlar arasında çekişme ne zaman? film الْمُسَابَقَاتِ Yarışmalar esnasında cemiletün. Güzeldir. Evet. Buna bir diyebiliriz. اَتْ تَنَافُسُ İki Üç 4 5 ve 6 Yani siz öyle sıra koyarsınız. Bu da 1 olsun. Ne taktik? Vaktika 2 Vaktika 3 ve 4 Siz deftere bu şekilde sıralıyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet. Öde El cümletü rabiatü, dördüncü cümle. El is'afatü, ilk yardım, yardım e, li L'hidmeti, hizmet için, yardım etmek için. El evveliyyeti, ilk. Yani ilk yardım. E, Eteallemü, öğreniyorum. El riyadate, spor. Şimdi biri bu kuyul. E, Eteallemü. El is'afatü, el evveliyyeti di hidmeti sevgili çocuklar ar-riyadati spora hizmet etmek için yani sporda yararlı olmak için ilk yardımı öğreniyorum. İlk yardım. Evet. Litafet, yardımlar el-evveliyyetu ilk yardım. İlk yardım. El-cümlet-ül-kham Bakın bir süratim hızlıca. El müsabakatü musabaka, el spor, ene ben, fide da, el er Şimdi o zaman ene bir, el er kudu iki, bir süratim üç, fide dört. Evet, ana erkodu bir süratte, fi müsabakaları, ben spor yarışmalarında hızlı koşuyorum, hızlı koşuyorum. Evet. Aldınca cümle, me beraberinde, endeme esnada, küratürselle basketbol eteğiminin yardımlaşıyorum yardımcıyorum, azıka'yı arkadaşlarımı el alıp oynarım. Şimdi. İndeme bir diyelim. El'abu iki me'a üç az'ı 4 dört bu da beş olsun. Ette'a venu altı. Ha şöyle diyelim. التعاون مع اكي أصدقائي ايج عندما دورت ألعب بيش كرة السلة ألطى يعني التعاون مع أصدقائي عندما ألعب كرة السلة Basketbol oynadığım zaman arkadaşlarımla ne yapıyorum? Yardımlaşıyorum diyor. Evet, yardımlaşıyorum. Kuretus Selle arkadaşlar. Evet. er spor. Liyenne çünkü o. Likav'a ait kurallar için muhimmetin önemlidir. İntebih, dikkatli ol. İntebi bir li kavaid kurallarına dikkat et el er riyadati nedir? spor kurallarına dikkat et li enneha çünkü o mühimmetün önemlidir evet bunları siz ne yapıyorsunuz sevgili çocuklar Evde yapıyorsunuz. Şimdi bunu da okuyup videomuzu tamamlayalım. İstemeler hivar. dinle diyor. Sıma ikrahu sonra bu dinlemez şey zaten. Sıma ikrahu sonra onu oku ve tüpü ve onu yaz. Fi defteri ge defterine. Demek ki önce dinle, sonra oku, sonra yaz. Önemli riyadati sporun önemi. Fatih. Ehlen ve sehlen ya evi. Babacığım hoş geldin. Ehlen biki. Hoş bulduk. Sezebu ile mesbah. Baba diyor ki yüzme havuzuna gideceğim. Ve ente ve sen sen ya Fatih. sen nereye gideceksin? Fatih. Fatih diyor ki enese ezebu ben gideceğim ila -e salatı spor salına. El Abu diyor ki ey salatı riyalati hangi sporsalına? Sen Fatih. Hangi spor salonuna gideceksin? Fatih diyor. Fatih de diyor ki bir janib el mescid el kebir ye bir janib el mescid el Büyük caminin yanındaki babacığım. Ya yani demek ki büyük caminin yanında bir spor salonu var oraya gidecek. Hasan devreye giriyor. Ana e'dan ben de uridu istiyorum ezzihe ve gitmek ile saratil alabe. Oyun salonuna. Hangisi küretil kademiye abi? Futbol spor salonuna gitmek istiyorum. Küretil kadem, futbol. Taban tabi. Ya Hasan Hasan tabi. Ve sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen Fatih ne oynamak istiyorsun? Fatih diyor ki. بende, Uridu en Eydan ben de ordu en ave Kürete sellti ordu istiyorum en elebe oynamak kürete sellle basketbol oynamak istiyorum ne azlık ay Küre se Evet arkadaşlarına basketbol oynamak istiyorum bu ben tat ya Fatih Sen uzunsun Fatih diyor. Minen mümkün çok mümkündür telabe oynaman kü tayireti voleybol oynaman da mümkündür Eylan yani e, de yani veley da oynama imkanı var Çünkü uzun boylusun. Fatih diyor ki en la bu ben sevmiyorum bu Kü daireti voleybou sevmiyorum ye abi, ve Muhim ve önemli olan Hüne burada en numarariseri ya dame Herhangi bir sporu yer, yapmamız önemli olan herhangi bir spor yapmamız. Taban ya Fatih. Doğru Fatih. Taban doğru. Riyadatu spor tuhafuzu korur aleyhselametil cismi. Cismin selametini, sağlığını korur diyor. Ve tuqavu ile izame ve kemikleri güçlendirir. Ve kemikler ne yapıyor? Güçlendirir diyor. Hasanen güzel. Yani bu şey söyleyen baba değil de Hasan. Tabii, yani Fatih. Doğru Fatih. el spor. Tuhafizu alaih selametil cismi. E, tuhafizu korur. Alaih selametil cismi. Vücut sağlığını. Ve tuqavvile izame. Ve kemikleri güçlendirir. el diyor ki Hasan'ın güzel izen öyleyse sene zebu gideceğiz külle usbiyen her hafta ila sağlati riyadati Spor salonuna. Güzel. öylese her hafta spor salonuna gideceğiz. Bunu kim babam. Ne şükür ki ya, bir teşekkür ederiz babam. Sevgili 8. sınıf öğrencileri bu okumamızla videomuzu noktalıyoruz. Videolarımıza abone olmayı arkadaşlarınıza duyurmayı unutmayacağınızı umuyor. Hepinize başarılar ve esenlikler diliyorum hoşça kal.